Haydi bakalım millet Yesler İngilizler de fennalar bizde. Haydi. Haydi bakalım manken ali kaldır bakayım elleri duracağım şimdi Çekemeyenlerin aklını almaktayım Her şeyin farkındayım, bir tane farkındayım Biz çekemeyenlerin aklını almaktayım Herkesin yüzünde bir maske Çekemiyor bizi var ya hiç kimse İzmir çocuğuyuz biz yerize. Bekliyoruz sizi mahalla be Herkesin yüzünde bir maske Çekemiyor bizi var ya hiç kimse. Lise, bekliyoruz sizi mahalla ve Çekemeyenlerin aklını almadım Her şeyin farkındayım Bir ane farkındayım Biz çekemeyenlerin aklını almadım Herkesin yüzünde bir maske Çekemiyor bizi var ya hiç kimse İzmir çocuğuyuz biz yerlise Bekliyoruz sizi mahala ve Herkesin yüzünde bir maske Çekemiyor bizi var ya Allah be Yurdumun en güzel tam verilmesi Al sana kapak hadi her yer dinlesin Çal inari bana yeşer dinlesin sen kovalığa gelsin Yurdumun kızları bana da Bu Sözler beni tırlatı Ağaktır aldı baştan yakı Bicik kızları var ya